İyi bir tamirci bulmak için akıllı ipuçları. Rutin bakım, basit lastik rotasyonu veya ağır işlem ihtiyacınızda. Güvenilir bir tamirci bilmek size yüksek maliyet ve zaman tasarrufu sağlayabilir. Bazen pahalı onarım ve dolandırıcılıklar dürüst tamirci bulmayı daha da zorlaştırıyor. Ama imkansız değil. Peki iyi bir tamirci nasıl bulursunuz? Nereden aramaya başlamalıyım? Endişelenmeyin. İyi bir tamirci bulmanıza yardımcı olacak bu videoyu hazırladım. İyi bir tamirci ve ototamir atölyesi bulmak konusunda birkaç sağlam ipucu vereyim. Bir sağlam yönlendirmeler alın. Arkadaşlarınıza, akrabalarınıza ve iş arkadaşlarınıza düzenli bakım ve onarım için gittikleri ototamirhanelerini sorun. Arkadaşlarınız muhtemelen evlerine veya ofislerine daha yakın bir tamirhaneyi seçecek olsalarda. Eğer bir ototamircisi iyiyse, muhtemelen birçok kişiden bu konuda bir şeyler duyacaksınız. Ayrıca, kötü ototamirci deneyimleri size ne tür tamir atölyelerinden kaçınmanız gerektiğini de öğretecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamanız için size verdiğim tavsiyere etkili olacaktır. Profesyonel ipucu vereyim. Yönlendirilen bir tamirci veya otoservisi ziyaret ettiğinizde, onlara yönlendirildiğinizi söyleyin. Bu onlar için çok şey ifade edecektir referans etkisi oluşturacaktır. O arada, bağımsız bir tamirci atölyesi genellikle yerel bir tamirci tarafından işletilir. Bağımsız bir mağazanın mutlaka belirli bir markada uzmanlaşması veya orijinal parçaları kullanması gerekmez. Ancak yapılan işe garanti verip vermediklerini sorun öğrenin. HİLK kanıtlanmış deneyim arayın. Modern arabalar, mekanik ve elektronik araba bileşenleri tarafından çalıştırılır. Güvenilir bir tamirci, bir arabayı düzgün bir şekilde tamir etmek için bu iki alanı da sağlam bir şekilde kavramalıdır. O arada, deneyimsiz, kötü bir tamirci arabanızın parçalarına yanlış teşhis koyabilir veya zarar verebilir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için, iyi bir ototamircisi bulduğunuzdan emin olmak için şu soruları sorabilirsiniz. Daha önce arabamın marka ve modeli üzerinde çalıştınız mı? Gerekli onarımları açıklayabilir misiniz? Ne tür garantiler sunuyorsunuz? Yedek parçayı nereden alıyorsunuz? Onarım ne kadar sürer? Gibi. Kolay erişilebilir bir tamirci dükkanı bulun. İnsanlar genellikle kolayca erişilebilen yerel bir tamirci seçerler. Aracınızı onlara götürmek için veya tamir edilirken çok uzaklara gitmek zorunda kalmamanız, zamandan ve emekten tasarruf sağlar. 4. Yazılı bir tahmin alın. Onarımınız ne kadar küçük olursa olsun, potansiyel araba tamircinizden yazılı bir tahmin aldığınızdan emin olun. Kötü bir tamirci, yüklü bir meblağ talep edebilir veya gereksiz onarımlar önerebilir. Yazılı tahmin, size nelerin düzeltileceği ve bunun ne kadar amal olacağı konusunda bir fikir verecektir. Bunu alışveriş yapmak ve ikinci bir görüş almak için de kullanabilirsiniz. Doğru onarımı alıp almadığınızı ve fazla ücretlendirilmediğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Bunu yapmak için ya arabalardan anlayan biriyle konuşabilir ya da başka bir saygın tamircinin fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. Tamirci sorunu açıkça açıklayabilir. Bir tamirci genellikle size onarımların ve maliyetlerinin çok kısa bir özetini verir. 5. Ama Ne için Ödüyorsun? Dürüst bir tamirci, arabanızın temel sorunlarını açıklamak için zaman ayıracaktır. Nedenleri gözden geçirebilir ve hatta gelecekte bunlardan kaçınmak için ipuçları önerebilirler. Bazı iyi tamirciler, sorunlarına dikkat çekmek için aracınızın işleyişini de gösterir. Bu şekilde, yalnızca neye ve neden para ödediğinizi bilmekte kalmayacak, aynı zamanda kullanışlı araba bilgileri de edineceksiniz. Atıl, 3 büyük güvenlik öğesini kontrol edip etmediklerini gözlemleyin. Şimdi, herhangi bir temel araç bakımı veya servisi, 3 temel güvenlik öğesinin, lastikler, frenler ve silecekler, kapsamlı bir kontrolünü içermelidir. Kazaları, pahalı onarımları ve ani arızaları önlemeye yardımcı olur. Basit bir lastik rotasyonu veya rutin bakım yaptırırken tamircinizin bu öğeleri kontrol edip etmediğini gözlemleyebilirsiniz. O zaman şanzıman servisi gibi büyük onarım işleri için aracınızı onlara teslim etmek isteyip istemediğiniz konusunda bir fikriniz olacaktır. Yeni tamirciniz bu parçaları gözden kaçırırsa, muhtemelen başka bir ototamir uzmanı aramak iyi bir fikirdir. Pahalı onarımlar konusunda güvenilir bir tamirci sizin avukatınızdır. Özellikle eski bir arabanız varsa, her onarım kuruşa değmez. İyi bir tamirci veya otomobil mağazası, her zaman onarım maliyetlerini arabanızın değerine karşı tartar. Tamir masrafları aracınızın değerini aşıyorsa ve size bunu bildiriyorlarsa, ancak potansiyel bir tamirci, arabanızın değerinden daha yüksek maliyetli bir onarım önerirse, farklı bir tamirci arayın.